Kur'an ve gelişim demişken hocam ilk aklıma tabi e, gıybet yani Hucurat Suresi 12. ayet geliyor. E, 12. ayette Yüce Rabbim buyur ki suizan yapmayın. Suizanın çoğu günahtır. Gıybet etmeyin. Gıybet ettiğinizde kardeşinizin ölü etini yemiş gibi olursunuz. Siz bundan iğrendiniz değil mi? Ayn ayet aynen böyle. Şimdi e, toplumuza baktığımızda, kişileri incelediğimizde, sizin tam da sizin konunuz, e, kişiler kendi aralarında e, başkalarını çekiştirmeye, başkalarını konuşmaya çok meraklılar. Dolayısıyla e, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de gıybet kesinlikle yasaklandığına göre, insanlarımız bile bile niye amallerini boşa e, götürüyorlar. Gerçekten de dolayısıyla bu gıybetle ilgili insanın davranışları ayet buyken davranışları e, nasıl oluyor sizce? Şimdi psikolojide ve kişisel gelişimde bunun karşılığı aslında <gülüyor> empati. Yani kişinin kendisine yapılmasını istemediğini e, başkasına yapmaması lazım. Şimdi Başkasının aleyhine konuşuyorsun. Eğer o kişi o anda hazırsa, anlatabildim mi? Rahatsız olacak. E biz onun yerinde olsaydık, bizim aleyhimize biri konuşuyor olsa memnun mu oluruz? Gerçekse bu gıybet. Ama bir de hani ilahiyatçıların konusu, yalansa hem iftira hem gıybet oluyor. Evet. Ayıkla pirincin taşını. Hiçbir yerden kurtuluşu yok yani. Kesinlikle. O zaman e, psikolojiye ve kişisel gelişime göre kişiler... Empatik düşünmeleri gerekiyor. Yani benim aleyhime, benim eksiklerim, benim e, yanlışlarım, benim olmadığım bir ortamda konuşuluyor olsaydı ben rahatsız oluyor muyum? Oluyorum. O zaman başkasına da yapmamalıyım. Atalarımız bunu şu şekilde çözmüşler. Önce e, iğneyi e, kendisine... Kendine batır, sonra başkasına çuvaldızı batırırsın. Düşünsenize iğneyi batıralım. Canımız çok acıdı. Çuvaldıza hiç ihtiyaç kalmaz ve başkasını da rahatsız etmeyiz. Burada bir de bunun ikinci karşılığı özgüvendir. Kişi kendine güveniyorsa başkalarını aşağılayarak veya başkalarının gıybetini yaparak onu bir merdiven basamak şeklinde kullanmak zorunda kalmaz. Üçüncüsü Farkındalık ve iç içgörüsü yüksek kişiler bunu yapmazlar. Çünkü evet. bunun hem bireysel hem toplumsal hem ailevi sonuçlarını görürler ve topluma zararlı bir davranıştan vazgeçerler. Cinayete bile neden olur hocam Kesinlikle. karşılıklı konuşmalar. Zaten fitne yapmalar. çıkarmak birçok biliyorsunuz cinayetlere sebep oluyor. Yani gıybet fitneyi de tetikler. O yüzden yalan haber yaymak. Konuşmaya kimsenin ihtiyacı yok. Kişi durduğu yeri bilirse, kendine özgüveni varsa, empatisi yüksekse, aynı zamanda dördüncü karşılığında söyleyeyim. Bu iletişim bir bozukluğudur. Gıybet yapan kişi, e, mesela İsmail Bey'in bir eksiği var diyelim, hani benzetmek gibi olmasın, sizin gelip sadece sizin olduğunuz ortamda, alnınızın ortasına sayarsak bunu, siz de hakiki Müslüman olarak benim üzerimdeki bir akrebi gösterdin, Allah razı olsun der. O samimiyeti görür ve ayet ve İslam alemlerinin yönergelerine, bilim adamlarının tavsiyelerine göre kendinizi değiştirir ve dönüştürür. Hatta değişim ve dönüşüm olmuyorsa bir psikologdan yardım alırsınız. Değil mi? Çünkü bilinçaltı sizinle bir savaş halinde. İletişim kurabilseniz, kısaca özgüveniniz yüksek olursa, empati yapabilirseniz, farkındalık ve içgörünüz yüksekse bunu rahat çözersiniz. Hiç gıybete de ihtiyaç olmaz. Lafı alnının ortasına empatik ve sempatik bir dille söylerseniz, alnının ortasına silah çekip birbirinizi vurmanıza gerek kalmaz. Çözüm bu kadar. Doğru hocam. O zaman netice olarak... İnanç koçları, din adamları, psikologlar, kişisel gelişim uzmanları ve yaşam koçları bir araya gelip aile evlilik danışmanları bu sorunu birlikte çözmeli. Ve halkımıza sizin yazdığınız gibi Kur'an ve e, ekonomi, Kur'an ve kişisel gelişim birlikte yazdığımız kitaplarla bu mesajı bu ekranlar vasıtasıyla vermemiz gerekiyor. İnşallah hocam. Bu arada gıybetle ilgili de tam toplumun, insanların anlamını bilmediğini düşünüyorum. Bazen soruyorlar, ilaççılar bazıları diyor ki gıybet dedikududur. Gıybet benim Kur'an'dan, hadisten anladığım manasıyla bir kişi hakkında konuştuğunuzda eğer o kişi üzülecekse bu gıybete giriyor. Ama üzülmeyecek bir şeyse onun hakkında iyi şeyler söylüyorsanız bu gıybet olmuyor. Bir de gıybet olup da gıybete girmeyen bir iki konu var. O da şöyle, mesela biz sizin yan komşunuz, işyerinizin yan komşusunu sordular. Dediler ki, ya e, Ekrem hocam nasıldır bu? Onun da yanlış bir hasleti var. Çeklerini ödemez. E, ödemelerini düzgün yapmaz. Dediğinizde bu normal şartlarda gıybet gibi algılanır. Ama siz diğer insanı, Güç durumda bırakmamak, ona yardımcı etmek için söylediğiniz için bu da hiçbir şekilde gıybet olmuyor. Rabbim insanı ön plana çıkarmış. Hatta kız istemelerinde de sorsanız ki ya bu nasıl bir çocuk, bu iyi değil, pek içki de içer değil deyip de gıybet yapmış gibi oluyorsunuz. Ama gıybet olmuyor çünkü karşı tarafı zarara uğratmaktan geri bırakıyorsunuz. Bravo. Bu zaten gıybet değil, hizmet oluyor kişiliğe. Evet. İşte iki noktada bu gıybetten yani ayrılıyor. Işte bütün bu noktaları inanç koçlarından, psikologlardan ve ilgili din adamlarından veya iletişim uzmanlarından bilgilenmek lazım. Çünkü sapla samı, samanı ayırmak lazım. At izaf edersiniz, itizene karışmaması lazım. Kısaca dinimizde, Kur'an'da bunun ölçüleri verilmiş zaten. Kaldı ki psikoloji de dinimize hizmet etmek için hazır, ekonomi de hazır. Sadece işi bilmek ve uygulamak gerek.